İzmir iyi, iyi evler. Ay merhaba. Esat, hoş geldin Hoş bulduk, lan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Hoş geldin lan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş geldin Hoş geldin lan. Hoş geldin lan. Hoş geldin lan. Hoş geldin ne zaman ona kaldı? Vallahi, vallahi ikisizdir birlikteyiz yani ancak bir araya gelebiliriz. Esad sen ne kadar büyümüşsün maşallah boyatmışsın. Dalga mı geçiyorsun Gülşen teyze? Ben senin önünden iki yaş büyüğüm. Boylara bak. Deme öyle deme öyle neredeyse babanın boyuna gelmişsin. Eee boya herkes gelir Gülşen teyze. Baba eserinde kırı duyuyor musun? Tarihi eser yaparım senin faydasız gel. Esad nasıl konuşuyorsun sen babayla? Sen dur daha senin yaşın kaç anneciğim. Uzayacaksın büyüyeceksin sen. Tamam tam hadi oturun ayakta kalmayın. Sustuk. Ay bu Eda kızımız nasıl güzel bir kız olmuş böyle maşallah püh. Teşekkür. teşekkür ederiz Şükran. Şey sorabilir miyiz? Suzan'ın Engişan teyzesini bardak sağlayabilir miyiz? Tabii ki tabii ki. <gülüyor> Al benim güzel kızım abi. Ne bileyim sen o. içemezsin kızım benim için. Yahu çocuğun yerine de nefes Sağ alın bari bu neymiş. Biraz rahat bırakın çocuğu lütfen. Ne bileyim sen canım hep de değil mi Değil mi kızım? <gülüyor> Evetler, hep kendisi bu durumlarda evetler. Hı? ağzını gözünü seveyim diyorum hayır sevemem asla sevemem böyle bir şey olur diye korkarım aa Berat oğlum sen arkadaşlarını odana götür de bugün kursa ne yaptıklarınızı anlat maket uçak mı? pastacı çırağı mı? öğretmen bildiğimde kimi kursuna? hangisini göstereyim babacığım? öğretmen bildiğimde kimi kursuna mı gidiyorsun? evet gelin size içeride ev tekstinde katolak hızılamanın öneminden bahsedeyim o çok önemli bak onu göster anlat arkadaşlarına ben götüreyim kızım sen gidemez tamam nalma oğlum Otur. Duvar var çocuğum. Sen gündem okulundu. Duvar. Hadi gel gel gel. Gerçek mi? Ya sakin olun ya düşse onlayışıları da biraz sakin. Efsan masaları kemirme çocuğum. Ay yalnız komşu örtüle minder dikimi kursuna göndermekte yani. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası bana tuhaf geldi sanki. Oğlum komşu örtüle minder bu kursuna ben kendim gitmek istemiştim çocuğumu gönderdim. Hmm.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 Çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. Evet. Ya mesela bizim şimdi stres vardı. Bizim evet. oğlumuz hangi okulda olacak, hangi üniversitede okuyacak diye. Evet ben şey düşünüyorum, İngiltere'de okutmayı düşünüyorum. Biz de Amerika'da okumayı düşünüyoruz efendim. Bizimki Mars'ta. Mars mı? Evet evet. evet. Hani orası yeni kuruluyor, ya. İtli kopuğu çakanı çak olmaz o yüzden. Çok mantıklı ama oranın puanı biraz yüksek diye duydum. Özel okuma verirsen uranyumla ödem yapıyormuşsun.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 Mecim o da bir şey biz 17 tane dil poster gönderdik Allah'ıma ama bak 17 tane hatta Uygurca bile biliyor. Uygurca mı o nereden çıktı ya Allah aşkına? Evet biliyor hatta Berat onun tabletini al da gel çocuğu. Tablet miş neymi? Bunu yazalım bana. Merhaba kızım lan. Aman ha, aman. Aman dikkat edin efendim o tarayıcık. <gülüyor> <tarbi. gülüyor>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 Mesela bizim çocuğumuz İngilizce görüyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Hadi bakalım Esat İngilizce olarak söyle. Hadi. Adalet mülkün temelidir. Hadi oğlum. Baba ne yaptın ya? Benden yesvenman çay çıkart. Ne diyon sen? Yüz bin lira veriyorum lan ben sana senelik. Hıı. O neymiş ya? Enayi misin sen baba? Yüz yirmi bine bizim mahalledek. Musad'ın benden kriyiymiş dedik yani devraladık <gülüyor> bizden. Sarsma la babayı sarsma. Kuru, yeşim, kuru yemişi diyor. Oğlum <gülüyor> okuyup doktor olacaksın sen. Ya baba. Ya ben 18 sene anca okurum da doktor olurum. 18 çarpı 120 bin. 2 milyon 160 bin eder. 15 tane kuru yemişi yani. <gülüyor> Oğlum okuyup doktor olacaksın diyorum ben sana ya. Yahu ben...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 Onların gelecekleri için en iyisi, en mükemmel olsun istiyoruz. Amirim ben seni. Ya benim geleceğim için şu okula verdiniz parayı azıcık yatırma çevirin ya. Buldum. Beraber açalım baba ya. Ürme meslek herkesin saç çözüyor vallahi. Laflara bak laflara. Ulan sen oku diye ben ceketimi satıyorum lan ceketimi. Ceketini mi satıyorsun? Ya baba senin butiğin var ya. Senin işin ceket satmak değil mi zaten? Ya, yalnız bunun ağzı iyi laf yok. Hani böyle konuşması için bir kursa falan mı gönderdiniz Berat'ı da gönderelim? Ya baba hayır ya. Ben hangi bir iletişeceğim? Kısaattan <gülüyor> kursuna mı? Bir, bir iki, iş kursuna mı? Ayı saldırıcısı salma kursuna mı? Vallahi iyi kurslayacağım ya. Aa, ama Berat'cığım biz senin iyiliğin için yapıyoruz. Neden böyle yapıyorsun? Buldum. Biz bunu kurs kursuna gönderelim. Orada seçen ay kursa gideceğini. Ya yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Ya boş verin canım çocuğu darlamayın şimdi. Allah'ım biz kızımızın her şeyini düşündük. Liseyi nerede okuyacak, üniversitede hangi bölümü seçeceksin, ağırlık, nartöretim, başarı falan da ne olacak ya? İşini de bulduk. Ben evet. mülakatlara gidip geliyorum da geçerim herhalde. Ya, ya ama ya! Ya siz bu çocuğa ebeveyn değil, musallat olmuşsunuz esmen. Ne ne kız canım? Kızım o zaman. Kızım, bak, bak, sen bunlara bakalım. bakmıyorsun değil mi? Bak. Bakmaz babası, bakmaz, bakmazsın demi kızım? Bak. Bakmaz canım, bakmaz. Niye baksın bak, ya? Bak bak bak bak! Kız delirdi tavuk oldu. Yeminle delirdim ben. Parlansa gidime gelirim afiye katılacağım. Organ kaçakçılığı yapacağım. Böyle böyle sıkarsanız bir yerden patlarım ben açım. Zaten kendiniz sakıyorsunuz ya takıyorsunuz bana bunu. Gözlerim bozuk değil benim. Cam bilek onun cam ha. Camı ha. Kızım annenin takıyor <gülüyor> ne takıyorsun? Bu ne ya? Afetli ben bundan korkuyorum artık. Ya, ya durun, korkmayın, korkmayın. Hani benim bildiğim bir tane patlama olmaz fırsat var. Oraya yazdırırız, en kötü. Ya babacığım, her şeyi kusuna göndererek izin geleceği hazırlayamazsın. Ay biz saçma sapan kusuna ver ya, iskin elini, iskin elini, sevim. seveyim. Baba, ben niye Çoğlan'ım, gözün sevim ya, baba yapma, kurban olayım ya. Ben çocuğum ağaçlıkla oyun oynamak istiyorum ya. Tamam, biz seni o kusuna gönderelim. Benzdim ya, vallahi benzdim ya. Sekiz yaşındayım saçımda beyaz var be. Kendi ayarlarınızı benim üzerimde gerçekleştirmeyi çalışmayın. Bu benim hayatım, this is my life. Esat.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 Oyun kusuna, oyunculuk, rola kusuna gidebilir mesela. Değil mi? Biz Bak. de onu düşündük ama işte. Bak, o çocuğu görmüyoruz bari, beni gör. Mesela ben konuşamadığım için yazma... Hayır. Evet. Ben evet. kıslara gitmemek için, bahane uydura uydura, oyunculuğu öğrendim. Benim kızım da böyle konuşma, konuşmaya, konuşmaya böyle yazmaya başladı. Belli zaten çocuk. konuştuk. Ya ben böyle. de ticari seçen birleşince yapımcı oldum biliyor musun? Yatırımcı, <Gülüyor> yapımcı, hepsi karışık. Beni de sıktığınız için... Ya Berat sen daha yeni dedin yani ya, kurslara eee. gitmemek için bahane o uydur, uydura uydura oyuncu Ya Hepin senin oyuncu kursunu ya. Gül. Ya al oyuncu ol. Efendim çocuğum. Birazın bir canlı kendine almasın ya. Ne sıfır pulay.